Bugün 3 Şubat 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz balık burcundaki ay güne değişken ve duygusal enerjiler veriyor sabahın ilk saatlerinde Jüpiter'le kavuşan ay manevi yönümüzü güçlendirirken rahat ve huzurlu hissedebiliriz bu saatleri ruhsal çalışmalar ve tefekkür içinde değerlendirebiliriz rüyalarımızdan güçlü mesajlar alabiliriz sabah saatlerinde ay ile boğa burcundaki Uranüs ve oğlak burcundaki Venüs uyumlu görünümde olacak Günlük işleri ve planlarımızı uygulayabilir, hedeflerimiz doğrultusunda istikrarlı ilerleyebiliriz. Bizi sınırlayan bazı koşulları aşmamız, kararsız kaldığımız konuları netleştirmemiz mümkün. Maddi manevi güç ve güven arzumuz artabilir. Sorumluluklarımız ve kariyerle ilgili konuları önemserken yakınlarımızdan destek almamız mümkün çevremize daha olumlu ve arkadaş canlısı bir izlenim verebilir. Bundan fayda sağlayabiliriz. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, paylaşımlar yapmak için de fırsatlar artabilir. Akşam ve gece saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le kavuşum yapacak. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz de yükselebilir. Uyku ihtiyacımız artabilir. Bilinçaltımızın derinliklerine ulaşıp önemli farkındalıklar elde edebiliriz. Kabulleniş ve tefekkür idrakimizi güçlendirebilir.